Paraguay'da her iki tarafındaki e, kayıtlı kan bağışı olması koşuluyla doyurulu yapmak serbest. Oo bu da çok ilginç. 10. Napolyon'un en nazik yeri anladığınız siz onu. 2012 yılında Amerikalı bir Euroop tarafından 40 bin dolara satın alınmış arkadaşlar. <gülüyor> 11. Rusya'nın gelirinin yüzde içki satışları oluşturuyormuş. 12. Çinde bebekler doğduklarında bir yaşında sayıyorlar. Allah Allah bu nasıl oluyor ya. 13.